Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı T.T.A.T. Geomitli Soru Bankası kitabında Üçgen değişiklik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test çözümünü yapacağız Çözümlere başlayalım Şekilde 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla Hemen ne yapalım alfa beta'ya dalalım da Alfa 90 beta tamamı 90 olduğundan Alfa alfa 90 burası da beta oldu E bu üçgenle bu üçgen ne oldu Bütün açılar eşit ve Aynı açının karşısındakiler yani beta'nın karşısındakiler eşit olduğundan Eş üçgen oldu E burada alfanın karşısı 5 ise o zaman burada da alfanın karşısı 5'tir e sonra burası ne oldu 13 oldu benden de şu x uzunluğu isteniyor 5 13 ne üçgeni 5 12 13 üçgeninden cevap 12 çıkar yani birinci soru edremit oldu geldik 2 Aynı renkli kenarlar birbirine eşit uzunlukta olarak verilmiş e o zaman burada eşit uzunlukları gösterelim çizgi çift çizgi yuvarlak çizgi çift çizgi yuvarlak e Bütün kenarlar eşit olduğu için 2 üçgen kenar kenar kenardan ne oldu eş oldu E çift çizgiyi gören kırsa çift çizgiyi gören burada da kırttır. sonra burası mesela atıyorum Teta açısıysa yuvarlığa gören yuvarlığa gören teta açısıdır burası da. Sonra buraya da bir açı diyebiliriz ama bence gerek yok. Çünkü şuradaki üçgende ne var? İki iç açı bir dış açı. Yani şuraya bir soru işareti dersek 40 tetanın toplamı hop şuradaki açıya eşit. 40 artı teta soru işareti artı teta eşit olacak. O zaman soru işareti dediğimiz yer ne oldu? 40 oldu. Ee burası 40 olduysa eğer ikisi kenarda çıktı burada. E, ikizkenar üçgen üçgeni açısı 40 dereceyse 180'den 40 çıkart 142'ye böl. 70-70 çıkar. Yani alfayı da böyle 70 derece olarak buluruz. İkinci soru Cihan oldu. Geldik 3'e. Mesle öğretmen tahtaya yukarıdaki şekilleri çizmiş ve öğrencilerinden eş üçgen oluşturmalarını istemiştir. Buna göre kimler eş üçgen elde etmiş olur diye soruluyor. Erhan A'dan BC'ye dik çizmiş. A'dan BC'ye öbürü de e, aynı şekilde E'den de şuraya dik çizmiş. E buradaki dikmeleri çizince açılarda eşit ya alfa alfa yazarsam alfa 90 beta ise alfa 90 beta. Şu üçgende ve şu üçgende açılar eşit. Alfa beta 90, alfa beta 90 ve 90'ın karşısındakiler de eşit olduğu için Erhan'ın çizdiği şekiller eş şekiller mi oldu? Evet. E sonra öbürlerine bakalım. Sonrakinde ne diyor? Sonrakinde de Murat A ile C'yi, şuradan A ile C'yi birleştirince buradan da E ile F'yi birleştir diyor. Bunlar eş üçgen olur mu? Alfanın kolları 6'ya 7, alfanın kolları 6'ya 8. Yok. Aynı açının eş... Kolları birbirine eşit olsaydı bunlar eş üçgen olurdu. O zaman bunlar yanlış oldu. Tamam, sonrakine bakalım. Zafer C'den AB'ye. Hop C'den AB'ye çekti ve öbürü de F'den DE'ye dik çizmiş. Buradan dik çizince alfa alfaysa alfa 90 beta, alfa 90 beta. Şu üçgende şu üçgen. Bakıyorum 90'ın karşısındakiler eşit olmadığı için bunlar da eş üçgen olmadı. Sadece ve sadece Erhan'ın çizdiği doğru oldu. Yani 3. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet, şunlar eşit verilmiş. Bir de ABC eşkenar üçgen demiş. ABC eşkenar üçgen verilmişse açıları bir öncelikli olarak yazıyoruz. 60 60 60. E ee, sonra eşkenar verilmiş. Bir de şunlar da eşit verilmiş. Şunlara da bir A A A diyelim. Madem eşkenar verilmiş, burası B ise bir kenar A B oldu. A artı B olacağından B oldu. Burası da B'm oldu. Evet. E ee, şimdi şu üçgenlere bak kardeşim. Bu üçgen, bu üçgen ve bu üçgen 60'ın kolları A'ya A, B olduğu için 60'ın kolları A'ya B, A'ya B, A'ya B olduğu için bu 1 2 3 nolu durumlar ne oldu? Eş oldu. Doğru mu? Doğru. 4 nolu üçgen eşkenar üçgenleri. Madem bunlar eş üçgen, 60'ın karşısındaki bu kenar, bu 60'ın karşısındaki bu kenara hatta bu kenara da eşittir. 4 nolu üçgende bir eşkenar üçgen oldu. Doğru. Sonra 3 ile 4 nolu üçgenler eşittir diyor. Hayır arkadaşım. Bu bütün kenarları S olan, bu da Çift çizgi B ve S olan bir üçgen. Bunlar eş üçgen mi? Değil. O zaman bu yanlış. Yani cevap ne oldu o zaman? Şöyle 1 ve 2 oldu. Yani cevap C han oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. ABC ve AD'ye eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hemen kenarların eşitlerini yazalım. E burada da şu S diyelim. Şu eşkenar üçgendeki bir kenarı da şöyle S diye gösterelim. Sonra açıları da yazalım. 60, 60, 60. Buraya 20 kaldı. Burada da 60, 60, 60. Şimdi buradaki üçgenle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama şu büyük üçgeni düşünebiliriz. 60'ın kolları ne burada arkadaşım? 60'ın kolları çift çizgi S. E, var mı öyle bir şey? Var. Şuradaki üçgende de 60'ın kolları çift çizgi Özellikle iki eşkenar üçgenin birer köşeleri aynı olduğunda buna dikkat edin. Böyle 60'ın kollarında böyle çift çizgiye S'lik bir durum var mı diye bakın. E, baktık şu üçgenle şu üçgen eş üçgen oldu. E, burada hocam S'yi gören açı 60 alfa. Burada da S'yi gören açı 60 alfa olmak zorunda. Yani şu açıyla şu açı kesinlikle birbirine eşittir. E o zaman 60 40 daha 100 buraya ne kaldı 80. O zaman burası da 80 olacak. Alfa artı 60 eşittir 80 ise alfayı böylelikle 20 derece olarak buluruz. Yani 5. soru akçay oldu. Geldik 6'ya. 8 çubuk uçucu eklenerek aşağıdaki gibi iki üçgen oluşturulmuştur. Kırmızı siyah mavi var mı böyle bir şey? Var. Bak kırmızı kırmızı mavi mavi. Siyah, siyah. Gördün mü? Var. Hocam bu üçgenin aynısı burada var. O zaman bunlar nasıl bir üçgendir? Eş üçgendir. Kenar, kenar, kenardan dolayı. E o zaman burası çizgiyi gören 40'sa 40'ı yazdın. 66'da çift çizgiyi gören 66'yı da yazdın. E hocam burada da bak mavi çubuk, mavi çubuk. Yani burası da eşit oldu. İkiz kenar, burası da x oldu. İki iç açı, bir iç açıdan 2x oldu. Hocam iç açılar toplamı. 40, 66 ve 2x'in toplamının 180 yapması lazım. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 106. 2x de o zaman 180 106 kaç çıkıyor? 76. 106 74 çıkıyor. de böyle kaç buluruz? 37 olarak buluruz. E o zaman 6. soru Edremit oldu. Geldik geriye. Şekilde bir kenar uzunlukları 12, 16 ve 13 olan 3 tane dik üçgen verilmiştir. Bu üçgenlerden ikisinin eş üçgenler olduğu bilinmektedir. Buna göre eş olan üçgenlerin çevrelerinin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hocam şu ikisi eş üçgen olabilir mi? Olabilir. Ya yani bir dik kenar 12 bir dik kenar 16 olabilir. Yani şurası 12 olabilir. Yani dik üçgenler şu ikisi olduğu zaman 12 16 20 olur. Bu şekilde olduğu zaman ne oluyor o zaman çevresi topladığın zaman 48 yapıyor. Evet çevre 1'i 48 bulduk. Peki hocam şu ikisi eş üçgen olabilir mi? Evet olabilir. Dik kenar 12 değil mi? Yani dik kenar 12 hipotenüs 13. Dik kenar 12 hipotenüs 13 olursa 5 12 13 olur. O zaman çevre 2'den ne olur? Topladığın zaman şu ikisi 25-30 mu yaptı? Evet. Başka ikişerli olarak şu ikisini seçebilirim. Şu ikisini seçtiğim zaman da E hocam dik üçgenin birisi dik kenarı 16 hipotenüs 13 olabilir mi? Cık, olamaz. Hipotenüs dik kenardan büyük olmak zorunda bu durum söz konusu değil. Başka da bir durum var mı arkadaşlar? Yok. Ee, bu şekilde olacaktır. O zaman ne oluyor? Şu ikisinin 48 artı 30'un çünkü çevrelerinin de alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle kaç çıkar? 78 çıkar. Evet 7. soruyu CH'n bulduk. Geldik 8'e. Uzunluğu 1, 2 ve 3 birim olan sırasıyla mavi. Mavininki 1 bir birimmiş. Sonra pembe. Pembeninki 2 birimmiş. Sonra yeşil. Yeşilinki de 3 birimmiş arkadaşlar. Bu şekilde konmuş. Mavininki 1 bir birim. Mavininki de 1 bir birim koyunca. Pembeninki de 2 birim koyunca. O zaman aynı çubuktan kullanarak oluşturulan üçgenlerden hangileri adı hangileri? ilk yapıdaki üçgenle eştir diye soruluyor. Kenar uzunluklara bak kardeşim. 2, 4, 6, 7. Burası kaç yaptı? 7. Burası 3, 4, 5. Burası kaç yaptı? 6. 5, 6, 7'lik üçgeni arayacağım. Kenar kenar kenar eşitliğinin olması için. Evet. Kırmızınınki mavininki 1, bir, 1'di. Kırmızınınki kaçtı arkadaşım? Kırmızınınki 2'ydi idi. Mavininki de 1. E o zaman kırmızı 2'leri, şurayı 3'leri yazayım. Kırmızı 2'leri şöyle yazayım. Mavi 1'leri de şöyle yazayım. Şuralara da 3 yazayım. Mavi 1'i de şöyle yazayım. Yeşildi. 3, 1, 1. Şimdi kenar uzunluklarına bakalım. Hocam şurası da 1, burası da 1. 3, 5, 6, 7. Şurası 7. Oldu mu? Oldu. 2, 3, 4, 5. Burası 5. Burası da 1 olduğundan şurası da kaç yaptı? 6 yaptı. Birincisi oldu. İkincisine bakalım. Hocam şurası da 1, 2, 3, 4. 4 kenara olan bir kenar var mı burada? Yok. O zaman bu olmadı. Şuna bakalım. Kırmızı da 2 birimdi. 2, 4, 6 şurası 6, 3, 3, 6 burası 7, 2, 4, 5 burası da 5, 5, 6, 7'lik üçgen oldu bu da oldu. E o zaman 8. soruda ne oldu? 1 ve 3 eş üçgenler oldu arkadaşlar. Yani ilk baştaki şekille eş üçgen oldu. Dolayısıyla 8. soru C han oldu. Geldik 9'a. ABC üçgeni C köşesi etrafında bir yönünde, B köşesi etrafında da iki yönünde döndürülmüş. Hem buradan hem de buradan döndürülmüş. Önceki üçgenimiz bu muydu? Evet. Döndürmelerde neye dikkat ediyorduk? Eş şekil olmasına dikkat ediyorduk kardeşim. Sen bunu döndürdün. Mü? Bu kenar buraya geldi. Yani hocam şu kenar çift çizgiyken burası da çift çizgi oldu. Döndürüldüğünde bak kırmızı çizgi. Bu da aynı şekilde. Böyle döndürüldüğünde kırmızı çizgi. Yani burada ne çıktı? Bir eş kenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Şimdi eş yapı olmasında kullanalım. Bu A açısı dersem. Şurası A 60 mı? Evet. Döndürüldüğünde Buradaki açı A artı 60 iken buradaki açı da artı 60 yapacak. Buraya 60 derece diyebiliriz. Sonra e hocam buraya da burada da böyle bir döndürme işlemi yapalım. Şuraya da B dersek. E burası da B ise şu döndürmeyi yaptığın zaman burası B artı 60 e, e o zaman burası da B artı 60 yapacak. Çünkü döndürüldü şu mavi şuradaki açı kaç derece hocam B artı 60. Burada açı da B artı 60 yapacak. E o zaman burası da kaç derece oluyor 60 derece oluyor. E hocam sonra ne yapacağız burada? Aa dikkat et. Şuradaki açı ve şuradaki açı lazım bana. İlk baştaki şuradaki açı ne? Şuradaki açıyı söyler misin bana? Bak dikkat et. Şuradaki açı. Şuradaki açı. Şu köşeden geliyor. Hani şu üçgenle sarı üçgen eşya. E hocam sarı üçgenin C köşesi hop buraya geldi. Yani burada kaçı ne olmak zorunda? B 60. Evet buraya B artı 60'ı yazalım. Aynı şekilde bu köşede B'den mi geldi? Evet şu köşede B'den geldi. 60 değil yalnız dikkat et. Burası da artı 60. E hocam hepsini toplayacağım. A var. B var. Sonra 60-60-60 180. E, bir de artı 180 artı 160 var bir de burada. E, bunun toplamı kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. O zaman A artı B'yi kaç buluruz? 20 buluruz. E, o zaman olay bitti. Şimdi X'e bak. X artı A artı 60 ve B artı 60'ın toplamı A artı 60 ve B artı 60'ın toplamı kaç olması lazım? 180. E buradan arkadaşlar şu 60 ile 60'ın toplamı 120. X artı A artı B eşittir. 60'a eşit oldu. Evet. A artı zaten 20 20 de zaten 27. 27 attık öbür tarafa. 60-20'den cevap kaç geldi? 40 geldi. Evet. Güzel bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru. Eş yapı olmasını kullanıyoruz. Buradaki açı, bak şuradaki açı, şuraya geldi A artı 60. Buradaki açı da buraya geldi B artı 60. Sonra, şuradaki üçgende iç açılar toplamını kullandık. Gerçekten hoş bir soru. Eş yapı sorusu, döndürme sorusu, eşlik sorusu aslında. Dokuzuncu soru, Edremit geldik ona. Ne olmuş burada? Tepe noktası B olan ABC ikizkenar üçgen. Tepe noktası B olan ABC ikizkenar üçgen şöyle. Tepe noktası B ise bunlar birbirine eşit. Şöyle şunlar da birbirine eşit. Sonra BC doğrultusuna ok yönünde BC kadar ötelenmiş. BC kadar ötelenmiş. Allah Allah. Sonra bu üçgen elde edilmiş. Hım şunu aldım BC kadar öteleyince. B noktası BC kadar öteleyince buraya mı geldi? Evet. Şöyle çift çizgi çift çizglik bir üçgen oldu. Aynı üçgen bu. Tamam. B A üssü C üssü B A üssü C üssü açısı isteniliyor bizden. Arkadaş şunu şöyle çizelim. Şuradaki açı isteniyor. Bak kardeşim burada ne var? Hocam 3 tane eşitlik var. Ne diyor bu? 3 eşitlik muhteşem üçlü. Yani burada kaç kaç derece olur? 90 derece olur o zaman. O zaman onun soruyu ne bulduk? Ceyhan bulduk. Ve böylelikle test 1'i bitirdik. Değil mi gençler? Evet test bir bitmiş oluyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin ÖSYM benzeri, ÖSYM tarzı. Test 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.